Bu derste geleneksel bir gelir tablosunun tüm farklı kısımlarını anlamaya çalışacağız. Karmaşık örneklere doğru ilerleyip daha karmaşık gelir tablolarıyla karşılaşacağız ama önce basitten başlayalım. Burada iki işletmenin gelir tablolarını yazdım. Birincisi Ben Ayakkabıları, diğeri ise Jason Ayakkabıları. Bunları yazmamın sebebi ise bunlar esas olarak aynı tür işletmeler ancak kısmen farklı sermaye yapılarına da sahipler. Buna biraz sonra geleceğiz, fakat bunların ikisi de ayakkabı dükkanı, ikisi de ayakkabı üreticilerinden alıp, raflarına ayakkabıları koyup müşterilere satıyorlar. Burada ilk satır çoktan aşina olduğunuz bir şey, yani gelir. Bu, ayakkabı dükkanlarının yaptıkları satışlar, yani müşterilerin ayakkabılar için ödediği nakdi belirtiyor. Vadeli ödemeler de olacaktır tabi, ancak büyük çoğunluğu nakit olarak aldık. Satılan malların maliyeti ise bu örnekte ayakkabıların maliyeti oluyor. Eğer 100 liraya bir ayakkabı satarsam, ancak bu ayakkabılar için ayakkabı üreticisine 50 lira ödersem, aradaki 50 liralık fark satılan malların maliyeti olur. Yani buradaki 100 bin lira satıştaki 200 bin liranın Maliyeti. Eğer sadece satılan malların maliyetini gelirden çıkarırsak ortaya çıkan şey bürüt kar olur. Zaten söylediğim gibi bu videoda bürüt kara, faaliyet karına vergilendirilmemiş kara, net kara odaklanacağız. İşte bürüt kar, kar dediğimiz şeyin ilk aşamasıdır. Bürüt kar diyoruz çünkü yalnızca artan maliyetli ayakkabıdan gelen karı düşünüyoruz burada. Buraya bazen başka maliyetler de girer, mesela reklam gibi. Ancak bu örnekte kar doğrudan artan maliyetli ayakkabı satışından geliyor. Demek ki içinde başka şeyleri çıkartmıyorsak, bunun adına bürüt diyoruz. Bu satırın altında da diğer giderlerimiz var. Bunlar dükkanın işletmesiyle ile ilgili olan giderler, yani genel giderlerimiz. Buna dahil olarak kira, maaşlar, Değerini düşürme ve amortizasyon var. Mesela rafların ya da yazar kasanın değerini düşürebilirsiniz, ayrıca başka giderler de çıkabilir. Örneğin kamu hizmetleri gibi diyelim. Ben ayakkabıları ve Jason ayakkabıları bu noktaya kadar tamamen aynılar. Gelirleri aynı, brütkarları aynı, hatta giderleri bile aynı. İşte tüm bu giderleri brütkardan çıkarırsanız yani 100.000 liradan çıkarırsanız ki tüm bu parantez içinde yazdıklarım çıkarılması gerekenler Yani giderler veya eksiler Böylelikle Faaliyet karına ulaşırsınız Gördüğünüz gibi bu iki sayı da aynı Faaliyet karı da size işten ne kadar kar elde ettiğinizi verir Bu işin nasıl yapıldığından Önce gelir Banka hesabınızdan gelen faiz gelirleri veya kredilerinizin faiz ödemeleri gibi şeyleri hesaba katmaz Bu işin kendisinden gelen kardır Gördüğünüz gibi aynı işletmelerin faaliyet karları da aynı oluyor Bu satırın altında ayrışmaya başlarlar Çizdiğim çizgiye kadar olan yer gelir tablosu, onun aşağısı ise bilanço Bilançolarsa, Jason ayakkabılarının 100.000 liralık borcu olması dışında denktir. Ben ayakkabılarının hiçbir borcu yok, dolayısıyla Ben'in faiz ödemesi de yok. Fakat Jason'ın 10.000 liralık faiz ödemesi var. Bu yıllık yüzde 10 civarında, işte bu yüzden gelir tabloları ayrışmaya başlıyor. Bunu buraya yazmadık, çünkü bu giderin faaliyetle herhangi bir ilgisi yok. Bu faaliyetin nasıl finanse edildiğiyle alakalı bir şey. İşte bunu da çıkardığınızda ortaya vergilendirilmemiş kar çıkıyor. Vergi ödemeniz gerektiğini öngörüyoruz. Bunlar da ödediğiniz vergiler. Buradaki de işletme sahibinin cebine giren net karı gösteriyor.